Değerli izleyenler, Türkiye'nin taraftan Haber Bülteni'ne karşınızdayız. Ben Dün Zöber Tarık haber tarikhaber.com, Haber Bülteni'ne başlıyor yaklaşık 0040'a kadar. Bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri için paylaşacağız. Benim an Haber Bülteni'nin başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak. Elham Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yai Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Et Tarık Haber, Twitter Yılmaz Evet dikkat kayıp yetmiş 08. Yayında Instagram'da istay scanner. Eğer sosyal medya kanallarımızı takip edecek olursak Biko live yayındayız. Biko live kanalımız tar kapativity'den bizlere ulaşabilirsiniz. Uf canlı yayınları yayınlayıp yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. <gülüyor> Likede yayınlayız Liket kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Daireziyat TV işte yine izle kanalımız Tarık Averdi'den ulaşabilirsiniz. Bu odalar var değerli arkadaşlar Twitter'da yayındayız Twitter kanallarımıza bekleniyorsunuz değerli izleyenler. Bunlar olayla yayınlayız değerli izleyenler normal kalabalık son kabaret ulaşabilirsiniz değerli dostlar ve ilk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler domuzbağa dehşeti yaşandı sabıkasına detayı kan dondurdu değerli izleyenler İstanbul'da domuzbağa dehşeti yaşandı haber haber yaşam İstanbul'da domuzbağa dehşeti polis hemen harekete geçti Öldürülen kadının sabıkasındaki detay kan dondurdu. İstanbul'da domuz bağı dehşeti. Polis hemen harekete geçti. Öldürülen kadının sabıkasındaki detay kan dondurdu. Ve yolunda 65 yaşındaki Aysel Bozkurt evinde domuz bağı ile öldürülmüş şekilde bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı. Itı yandan, Aysel Bozkurt'un daha önceden domuz bağı ile insan öldürmek suçundan cezaevine girdiği ...pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi. Olay Beyoğlu Fırın sokaktaki üç katlı apartmanın üçüncü katında yaşandı. İddiaya göre, dün gece üç kişiyle evine gelen Aysel Bozkurt'tan, komşuları haber alamayınca durumu polise bildirdi. Bir kişi gözaltında. Çililgül yardımıyla eve giren polis ekipleri Aysel Bozkurt'u evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde buldu. Evde önlem alan polis ekipleri incelemelerde bulunurken, Sağlık ekipleri ise yaşlı kadını kontrol etti. Yapılan çalışmaların ardından Aysel Bozkurt'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma yapan ekipler, yaşlı kadının ölümüyle ilgili bir MS isimli şüpheliği gözaltına alırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. Sabıkasındaki dikkat çeken detay. Kötü yandan, Aysel Bozkurt'un daha önceden 9 insan öldürmek suçundan cezaevine girdiği, Geçtiğimiz yıl ise pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi. Bilimde Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber fülterimiz devam ediyor yaklaşık 0 0 kadar değerli izleyenler. Bir yaşamda bizim çocuklar büyük fark yaptı değerli izleyenler. Son dakika habere göre Ameli takımımız Froya Adalarına farklı geçti ve Uluslar Ligi'ne iyi başladık. Son dakika abone olameli takımımız Uyafa Uluslarar Ligi, C Ligi 1. grup ilk maçında Fargo adalarını konuk etti Ay Yıldızlar kağıt üzerinde favori olarak gösterildiği karşılaşmanın ilk ve ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0'lık üstünlük ayrıldı Kırmızı-Beyazlı takımımızda Ferdi Kaloğlu ile ilk maçına çıkarken golleri Cengiz Ünder, Halil olduğu Serdar Dursun ve Merih Demiral kaydetti Son dakika A milli takımımız, Faroy Adalarının farklı geçti ve Uluslar Ligi'ne iyi başladı. Son dakika haberleri, A milli takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. grup maçında Faroy Adalarını komut etti. Ayrıldızlılar, kağıt üzerinde favori olarak gösterildiği karşılaşmadan ilk ve ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takımımızda Ferdi Kadıoğlu ilk maçına çıkarken, golleri Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Melih Demiral kaydetti. Cengiz lider. Son dakika haberleri, Dünya Kupası Playof Yarı finalinde Portekiz'e elenen A'n milli takımımız, yeni bir başlangıç yapmak için yola çıktı. Ay bu UEFA Uluslar ligi birinci grup ilk maçında Faroy adalarıyla karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterirken Ay Yıldızlılar, Uluslar ligine galibiyette başladı. Mevsimin Ruslar Ligi 1. Grup ilk mücadelesinde A takımımız Farol Adaları'nı konut etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Türkiye'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Aynı hızlı takımımıza galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Minder, 47. dakikada Halil Dervişoğlu, 82. dakikada Serdar Dursun ve 85. dakikada Melih Demiral kaydetti. Bu sonucun ardından A Milli takımımız Lüksemburg, Litvanya ve Paroy Adaları'nın bulunduğu gruba 3 puanla başladı ve liderliğe yükseldi. Paroy Adaları ise gruba puansız bir başlangıç yaptı. Türkiye, grubun ikinci maçında Litvanya deplasmanına gidecek. Paroy Adaları ise Lüksemburg'u komut edecek. Gruptaki ikinci maçlar 7 Haziran tarihinde oynanacak. Kuntuzdan 3 değişiklik. Amirli futbol takımında teknik direktör Stefan Kulps, Ay Yıldızlı son oynadığı İtalya karşılaşmasına göre ilk 11'de 1 de 3 değişiklik yaptı. Kult, İtalya maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Lugvan Yılmaz ve Ozan Kabak'ın yerine Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun ilk 11'de de şans verdi. Stefan Kult, hücum ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürdü. Ay Yıldızlı ekip mücadeleye Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ümelih Demiral, Çağlar Söğüncü, Ferdi Kadıoğlu, Doruk Toköz, Cengiz Ünder, Akan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Enes Minal ilk 11 ile çıktı. Ferdi, ilk maçında 11'di. Teknik direktör Stefan Kuntz, A. Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi. Kuntz, Ferdi'ye bekte görev verdi. Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen diğer oyunculardan Doğan Alemdar ve Tiyago Çukur Yedekler arasında yer alırken, Eylen Elmalı ve Cenk Özkaçar ise maç kartlosuna alınmadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama İstanbul'da korkulan şüpheye test sonuçları açıklandı değerli izleyenler. İstanbul'da maymun çiçeği vakası gördü mü? bakan koca duyurdu 4 kişinin de test sonucu dedi. İstanbul'da ellerinde çıkan yaralar nedeniyle eczan ve ilaç almak isteyen yabancı uygulukluların maymun çiçeği vakası taştığından şüphelenilmiş ve 4 kişi test, teste gönderilmişti. Sağ Bakanı Fahrettin Koca yapılan testlerinin sonucunun çıktığını ve 4 kişileri vakaya rastlanmadığını bilir. İstanbul'da maymun çiçeği vakası görüldü bakan koca duyurdu dört kişinin de test sonucu İstanbul'da ellerinde çıkan yaralar nedeniyle eczaneden ilaç almak isteyen yabancı uyrukluların maymun çiçeği vakası taşıdığından şüphelenilmiş ve dört kişi teste gönderilmişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapılan testlerin sonuçlarının çıktığını ve dört kişide de vaka rastlanılmadığını belirtti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Sultan Gazide maymun çiçeği olabileceği şükredenilen ve endişeye neden olan dört kişiyle ilgili açıklama yaparak, test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi. Bakan Koca, konumla ilgili titreden bir açıklama yaptı. Koca açıklamada, İstanbul'da maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen dört kişi için gerekli testler yapılmış, dörtünün günün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. Ya öyleyse gibi düşüncelerle kaybıya yol açılmamalıdır dedi. Ne olmuştu? Sultan gazide ellerinde çıkan yaralar nedeniyle eczaneye giden Afgan uyruklular ilaç istemişlerdi. Yaraları gören eczacı maymun Çiçeği şüktesiyle durumu yetkililere bildirirken söz konusu kişiler ambulansla hastaneye götürülmüştü. Afganların test sonuçları beklenirken yaraların su çiçeği olabileceğin ihtimali üzerinde durulmuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Soylu... Valla haber bir devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 0-0.40'a kadar portatolar günü 16,41 ile günü kapattı. Altın 970.20 ile 17,596 ile ve İstanbul Borsası günü 2.600 ile gün düşüşle kapattılar değerli izleyenler. ABD'de büyük panik yaşandı. Biden ve eşi hızla evden çıkartıldı değerli izleyenler. Biden'ın evine kaza yaklaşan uçak paniğe neden oldu. Başkan Joe Biden'ın darbe eyaletindeki sahil evinin hava sahasına küçük bir özel uçağın kazara girmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Başkan ve eşi Jill Biden olay anında evden tahliye. Biden'ın evine kazara yaklaşan uçak paniğe neden oldu. Başkan Joe Biden'ın Delare Eyaleti'ndeki sahil evinin hava sahasına küçük bir özel uçağın kazara girmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Başkan ve eşi Cil Biden olay anında evden tahliye edildi. Başkan Joe Biden'ın Delare Eyaleti'ndeki sahil evinin hava sahasına küçük bir özel uçağın kazara girmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Beyaz Saray ve Gizli Servis Eşe Cili olay anında evden tahliye edildiğini bildirdi. Beyaz Saray, Biden ya da ailesine karşı bir teddilin bulunmadığını ve gereken tedbirlerin alındığını açıkladı. Durumun değerlendirilmesinin ardından başkan ve eşinin Reboboth Beach kentindeki evlerine geri döndükleri belirtildi. Gizli servis yayınladığı yazılı açıklamada, uçağın, yanlışlıkla güvenli bir bölgeye girmesinin ardından, evin kısıtlamalara tabi hava sahasının dışına derhal eşlik edilerek uzaklaştırıldığını kaydetti. İlk incelemelere göre doğru Telsiz Kanalını kullanmayan ve uçun genelcilerini takip etmediği anlaşılan pilotun gizli servis tarafından sorgulanacağı bilgisi verildi. federal Havacılık Dairesi, Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının şehir dışı seyahatlerindeki olan uygulaması kapsamında, Biden'in sahil kentini ziyaretinden önce hafta içinde uçuş kısıtlamalarını açıklamıştı. Bu kısıtlamalar arasında, 10.16 kilometre yarıçapında uçuş yasağı. 30 mil, 48 km alanda da kısıtlı bölge uygulaması yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal düzenlemeler, pilotları havalanmadan önce uçuş kısıtlamalarını kontrol etmekte yükümlü tutuyor ancak özellikle geçici kısıtlamalı bölgeler etrafında kazara hava sahası ihlalleri sıkça görülüyor. Başkanların bulunduğu mekanın etrafındaki uçuş kısıtlamalarını ihlal eden uçaklar genelde Amerikan askeri jetleri ve sahil donanma helikopterleri tarafından engelleniyor. Engellenen uçaklar yakındaki bir havaalanına yönlendiriliyor ve kabin ekibi güvenlik birimleri tarafından sorgulanıyor ve cezaya çarptırılabiliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Aver bir terimiz devam ediyor değerli izleyenler. yaklaşık çıkı 0-0-40'a son oyunu fotoğraftaki detaya dikkat, değerli izleyenler. Terör örgütünün son oyunu fotoğraflar ortaya açıldı. İşte kritik bölgenin havadan çekilmiş görüntüleri. Terör örgütü PKK-YPG sivilleri canlı kalkan olarak kalk kullanmak için Suriye'nin kuzeyine işgal ettiği Tel Aviv ilçesi ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tünel kazıp silah saklıyor. Tankların saklanıp tünellerinin kazıldığı bölge havadan bakın böyle görüntülerimizdir. Terör örgütünün son oyunu fotoğraflarda ortaya çıktı. İşte kritik bölgenin havadan çekilmiş görüntüleri. Terör örgütünün son oyunu fotoğraflarda ortaya çıktı. İşte kritik bölgenin havadan çekilmiş görüntüleri. Terör örgütü YPDPKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Telvifat ilçesi ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tünel kazıp silah saklıyor. Tankların saklanıp tünellerin kazıldığı bölge havadan görüntülendi terör örgütü PKKtelFIfat ve çevre köylerde tünel kazıp silah saklamaya başladı sivil köylerde kazdıkları tünellerin etrafındaki yFde bu teröristler a kameralarına yansıdı kritik bölgede son durum Alep'in Tel iffat ilçesi Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YP ve teröristlerin eline geçmişti niyeP ve PK n Fırat Kalkanı ve zeytin Balı harekatları bölgesindeki yerleşim yerleriyle emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor bu PKK terdiakta yaklaşık 250 bin seviye yerinden yetmiş bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sımıştı en çok aranan haberler son dakika Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0.040'a kadar değerli izleyenler. Paylan miktar yönlisi asgari ücret kim ne kadar alacak? En düşüğü 9.000 lirayı açacak değerli izleyenler. En düşüğü memuru maaşı 9.000 liranın üzerine çıkacak. farkının %40'ın üzerine yükseleceği tahmin edilirken memurlarda en düşük maaşın 9000'in üzerine çıkması bekleniyor. Öte yandan Kurban Bayramı'nın bu yıl Temmuz ayına denk gelmesiyle de emekleri aynı zamanda bayram ikramiyesi de alacak. Memur ve emekler için çiftte kazanç ayı yaklaşırken asgari ücret zammı içinde yeniden beklenti oluştu. Mevzuat ise buna ev veriyor. işte detaylar. Finans en düşük memur maaşı 9000 liranın üzerine çıkacak. Bayram ikramiyesi asgari ücret. Temmuz kazanç olacak. En düşük memur maaşı 9000 liranın üzerine çıkacak. Bayram ikramiyesi asgari ücret. Temmuz kazanç ayı olacak. Milyonlarca emekli ve memur temmuz ayında alacağı enflasyon farkına odaklandı. 6 aylık enflasyon farkının %10 üzerine yükseleceği tahmin edilirken memurlarda en düşük maaşın 9000 liranın üzerine çıkması bekleniyor. Öte yandan kurban bayramının bu yıl Temmuz ayına denk gelmesiyle de emekliler aynı zamanda bayram ikramiyesi alacak. Memur ve emekliler için çiftte kazanç ayı yaklaşırken asgari ücret zanlı için de yeniden beklenti oluştu. Mevzuat ise buna el verilir. İşte detaylar. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile gözler milyonlarca memur ve emeklinin yanımızda alacağı zamlı maaşlara çevrildi. FİP tarafından bugün açıklanan verilere göre enflasyon 24 yılın zirvesine yükselerek yıllık %7'ü aştı. 5 aylık enflasyon oranı ise %35,64 oldu. Böylece önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emeklinin alacağı zam %35,64 olarak netleşti. Son dakika ve açıklandık. Enflasyon rakamları son 24 yılın zirvesinde. Mayıs ayı enflasyonu %70'i aştı. Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam belirlenecekken, beklenti enflasyonun ayrıcı %2,97 olması yönünde. Böylece %10 üzerine yükselecek 6 ayrı enflasyon rakamları sonrasında, en düşük maaş memurlarda 6429'den 9033 TL'ye, ek zamlı olursa 9193 TL'ye, en düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 tiden 6.026 TL'yi, olursa 6.133 TL'yi, esnafta 2.948 tiden 4.156 TL'yi, 2.000'den önce emekli olan sıkılarda ise bu rakam 3.292 4.641 TL'ye çıkacak. Asgari ücretli dezam zam bekliyor. Enflasyon verileri sonrasında asgari ücret zamlı için yeniden beklence oluştu. Mevzuatta yer alan bir madde asgari ücrete zam bekleyen milyonlarca çalışan için umut dışı oldu. Mevzuat teknik anlamda asgari ücrete zam yapılmasına açık kapı bırakıyor. Yani mevzuata göre asgari ücrete ister senelik ister aylık olarak zam yapılabiliyor. Bununla üst sınırı iki yıl olarak belirlenmiş durumda. Temmuz'da bayram ikramiyesi de hesaplardı. Patilyandan temmuz ayında emekliler için ikinci bir gelire daha kapı aralanacak. Dört senedir yatırılan emekli ikramiyeleri, zor süreçten geçen vatandaşlar için bir unut olmuştu. Kurban Bayramı ise bu sene 9 Temmuz tarihine denk geliyor. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri emekliler tarafından heyecanla beklenirken, zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Henüz ikramiyelere zam yapılacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ikramiyelerde asgari ücrete Ocak ayında yapılan yüzde artış göz önüne alınırsa emeklilerin bayram ikramiyesinin 1655 lira 61 kuruşa çıkabilme ihtimali bulunuyor. Artışın hız kestiği görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanında dinle Batı enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini ve vatandaşın enflasyon baskısı altında ezilmesine müsaade etmeyeceklerini dile getirerek şunları söyledi. Bugün açıklanan enflasyon rakamları, Enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında %7,25 olarak gerçekleşen küfe aylık artış oranı Mayıs ayında %2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir. Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşü hızla önüne geçmeye devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Maaşlara her aydan talebi. Büro Memur Sen Genel Başkanı Mütük Piyazdan ise, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı Mayıs ayı enflasyon rakamları üzerinden hükümete çağrı yaptı. Döviz kuru ve enflasyon oranlarındaki artışın toplu sözleşme ile elde edilen kazanımları yok ettiğini belirten yazdan, Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için Temmuz zammına ek olarak kamu görevlilerine fazladan bir aylık maaş ödemesi daha yapılmalıdır dedi. Enflasyonun tıkkılı yıllardaki gibi çok yüksek seyrettiğine dikkati çeken Büro Memursem Genel Başkanı İyazdan, artık çalışanlara Ocak ve Temmuz dönemlerinde enflasyon farkını da dikkate alarak zam yapılması değil kayıpları telafi etmiyor. Bu nedenle kayıpların önlenmesi için her ay maaşlara zam yapılması gerekiyor dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız elbette ne zaman çıkacak dikkat çekin ama haber devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık 00 40'a kadar devam edecek Twitter'ı salladı öyle bir şey yaptı ki değerli izleyenler son dakika haberi göre selam olursun ve adalar maçına damgasını vurdu. son dakika haberine göre UFA, C grubu. Birinci grup ilk maçında konuk ettiği Farayu Adaları 4-1 mağlup etti. Ay Yıldızlar, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih al'ın golleriyle rakibini yıkarken Serdar Dursun'un golünden sonraki sevinci sosyal medyada gündem oldu. Son dakika Serdar Dursun, Farayu Adaları maçına damgasını vurdu. Son dakika haberleri an milli takımımız... UEFA Uluslar C ligi birinci grupluk maçında konuk ettiği Faroy adalarını 4-0 mağlup etti. Aynı Yıldızlılar, Cengiz Günder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Melih Demiral'ın golleriyle rakibini yıkarken, Serdar Dursun'un golünden sonraki sevinci sosyal medyada gündem oldu. Serdar Dursun Son dakika haberleri, ah milli takımımız, UEFA Uluslar C ligi birinci grupluk maçında Faroy Adaları ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan bizim çocuklar gruba iyi bir başlangıç yapmış olduk. Ay Yıldızlı takımımıza galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder ve 47. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Serdar Dursun gidi, golünü attı. İkinci yarıda oyuna giren ve A milli takımımızın üçüncü golünü atan Serdar Dursun, gol sevinciyle maça damgasını vurdu. Serdar Tecrübeli Santifo Attığı golden sonra Cristiano Ronaldo'nun sevinci olan sınıfı yaptı. Dursun'un bu sevinci sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. 5 maçta 4 gol. Öte yandan Serdar Dursun, A milli takım formasıyla çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. A milli takım. Ana haber bütülümüz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık 0-0-40'a kadar değerli dostlar. Söylü kılışar Allah fırsat vermesin dedi. Bakan Soylu kılışar Allah Allah Allah fırsat vermesin dedi. Şirket bakanı Süleyman Soylu kılışar ve avanenize Allah fırsat vermesin. TV karşı eli olup bağlı bir devlet istiyorlar. Kılışar onun masası tarihimizin en kili pazarını yapıyor dedi. Bakan Soylu kılışar Allah fırsat vermesin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu ve avanesine Allah fırsat vermesin teröre karşı eli kolu bağlı bir devlet istiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun masası, tarihimizin en kirli pazarlığını yapıyor, dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemde AB ve Türkiye toplantısındaki terörle mücadele yasası, uluslararası arası vukuk göre yeniden diye açıklamasına tepki gösterdi. Allah fırsat vermesin. Paylaşımında, Kılıçdaroğlu ve Avanesi'ne Allah fırsat vermesin teröre karşı eli konu bağlı bir devlet istiyorlar. olunun masası, tarihimizin en kirli pazarlığını yapıyor. 3.7113 sayılı mevcut terörle mücadele yasası uluslararası hukuk normlarına uygundur. Bunun aksini söylemek, mevcut yasayı yok saymak veya bugüne kadar bu yasa çerçevesinde yapılan işlemleri hükümsüz saymak anlamına gelmektedir. Bu tavır ve anlayış, tam da terör odakları ile onların sahiplerinin isteyip de bulamadığı bir durumdur AB vize serbestisi görüşmeleri kapsamında AB tarafı, ülkemizden terörle mücadele yasasında birkaç maddede düzenleme talep etmiş, ancak Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu terör tehdidi ve sınır bölgelerimizdeki istikrarsız çatışma ortamları dikkate alınarak, bu konuda mevcut uygulamanın devamındaki tutumumuz muhataplarımıza açık bir şekilde iletilmiştir ülkemizin milli menfaatleri. Düşünülmeden, mevcut terör risklerimiz ve sınır coğrafyalarda yaşanan istikrarsız ortam dikkate alınmadan, hiçbir stratejik değerlendirme yapılmadan, sadece mavi boncuk dağıtmak ve beklenti içerisinde olduğu odaklardan destek alabilmek adına yapılmış bu tarifsiz açıklamanın, bedeller ödenerek başarıyla yürütülen Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir katkısı yoktur. Ayrıca bu açıklamanın terör odaklarını nasıl sevindirdiğini milletimiz görmekte, yüksek ferasetiyle değerlendirmek üzere çok iyi takip etmektedir Ifadeleri yer aldı. Sadece koltuk için. Soylu paylaşımının devamında, İngiltere, Almanya, Fransa gibi birçok ülkede toplumsal olaylardan sosyal medyaya, terör olaylarından mali suçlara kadar yeni alınan ve sıkılaştırılan yasal tedbirlerden bir haber olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sadece koltuk için Türkiye'yi, terörle mücadelemizi, huzur ve güvenlik ortamını hiç düşünmeden büyük üzerinden açık çek vererek pazarlık malzemesi yapmıştır terörle mücadelemizi hukuksuz ithamına alet etmesi, şehitlerimize ve milletimize haksızlıktır, kahraman güvenlik güçlerimize iftiradır. Terörle mücadele yasasını değiştirmeyi teklif edenler, terör koridorunu PKK ülkeye teslim etmek, başta PKK olmak üzere terör örgütlerine yurt içerisinde dokunulmazlık vermek, meşruiyet sağlamak, siyaset, sivil toplum Belediye dahil birçok alanda terör hakimiyeti kurmak teröre karşı eli kolu bağlı bir devlet istemektedirler. Allah bunlara fırsat vermesin dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İstanbul'da maymun çiçeği vakası görüldü. Bakan Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0040'a kadar değerli dostlar. İlçenin sevilen esnafıydı, oğlunun mezuniyetine giderken hayatını kaybetti değerli ziyerler. Gümüşhane'nin Kürt'ün ilçesinde geleneksel zil ustalarından Cafer Güvent'i, oğlunun mezuniyet törenine gitmek üzere yola çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İlçenin sevilen esnafıydı, oğlunun mezuniyetine giderken hayatını kaybetti. Gümüşhane'nin Kürt'ün ilçesinde geleneksel zil ustalarından Kafer Güvendi, Oğlu'nun mezuniyet törenine gitmek üzere yola çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Kürt'ün ilçesinde geleneksel zil imalatı yapan ustalardan birisi olan Kafer Güvendi, 45, Şirhan ilçesindeki Fen Lisesi'nde okuyan Oğlu'nun mezuniyet törenine katılmak üzere yola çıktı. Sevk edildi ama kavga dayanamadı. Birkaç gündür rahatsız olan iki çocuk babası Güvendi, Özgürt'ün beldesinde geldiğinde rahatsızlanınca Kürt'üne geri dönerek hastaneye gitti. Yapılan tahlillerin ardından sevk edildiği sırada kalbi duran güvendiye yapılan müdahalelerle kalbi yeniden çalıştırıldı. Hemen Trabzon'daki bir hastaneye sevk edilen güvenliğinin kalbi yolda iki kez daha durunca kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlçenin sevilen esnaflarındandı. İlçede oldukça sevilen bir kişi olan Güvenli'nin cenazesi öğle namazının ardından aşağı Uruköy camian mahallesi caminde kılınan cenaze namazına müteakip toprağa verildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İstanbul'da domuz bağ değişecek. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 0040'a kadar. Göztepe'nin yeni sahibi belli oldu değerli izleyenler son dakika habere göre Göztepe için ters köşe geldi Avróniç işlerken Ankersen bit bitiriyor. Son dakika habere göre Sporosporite 2021-22 sezonu 28 puanı 19. sırada biten Göztepe'de kulüp sistemini elinde bulunduran Mehmet Sepil başkanlık görevini bırakmıştı. Sarı kırmızılık kulübü Abramovich'in satın alacağı konuşulurken sürpriz bir isim, ol, e, isim olan Rasmus Ankersen aralarından asıl ve kulübü satın almak için son Son dakika Göztepe için ters taşı Abramovic derken Ankersen bitiriyor Son dakika haberleri Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonunun 28 puanla 19. sırada bitiren Göztepe'deki kulüp hisselerini elinde bulunduran Mehmet Sepi, başkanlık görevini bırakmıştı. Sarı-kırmızılı kulübü Abramovich'in satın alacağı konuşulurken, sürpriz bir isim olan Rasmus Hankersen aradan sıyrıldı ve kulübü satın almak için son aşamaya geldi. Son dakika haberleri Sportoto Süper Lig'de 2021 22 sezonunda küme düşen ve gelecek sezon Sportoto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de kulüp hisselerini elinde bulunduran Mehmet Sepin, son haftalara doğru başkanlık görevini bırakacağını açıklamıştı. Rus milyarder Roman Abramovil'in Göztepe'yi satın alacağına dair iddialar çıkmış ancak bu iddialar kulüp tarafından net bir şekilde yalanlanmıştı. Abramovic'ten sonra gündeme Rasmus Hankersen ismi gelmiş ve Danimarkalı iş insanının Göztepe ile ciddi şekilde ilgilendiği ifade edilmişti. Göztepe'nin yeni sahibi. Panatik'in haberine göre, Göztepe'nin yeni sahibi Danimarkalı iş ve spor insanı Rasmus Hankersen oluyor. Stad'ta maçı izlemişti. İki kez Gülsel Aksel Stadını, burada da Adnan Süvari tesislerini gezen Ankersen'in Göztepe'nin küme düşmesine sebep olan Altay maçını da Stad'ta seyrettiği belirtildi. Kısa süre içinde imzalar atılacak. Ankersen'in kısa süre içerisinde kulübü resmen satın alacağı öyle sürüldü. Danimarka'da ekiplerinden midt takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak Avrupa arenasına çıkardı. Yakaladığı bu başarının ardından rotayı İngiltere'ye çeviren Ankersen, Brainford takımında görev aldı. Tam 6 yıl boyunca Brainford'u yöneten Ankersen, 64 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkardık. Bir spor konunun kurucu ortaklarından olan Danimarkalı Işins'ın, bu konu birlikte 2022'de Sultan'ın sahibi oldu. ankersen'in altı aydır Göztepe ile görüştüğü ifade edildi. ankersen'in iki defa İzmir'e geldiği, Gürsel Aksel Stadik, Torgalı'da yapılması planlanan altyapı tesisleri ve Urla Adnan Süvari tesislerini de gezdiği ortaya çıktı. Ankersen, İzmir seyahatlerinde ise başkan Mehmet Sefil'in misafiri olarak kaldı. İki tarafın temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, rastlığında Ankersen'in Göztepe'ye yatırım yapacağı kaydedildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İşte Can'ın yeni adresi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 00.40'a kadar devam edecek. Günün videosunda bugün al, e, Alkışlayacak hareket geldi Hemen kaydaldılar Görüntüye görünce bakın alt. Trafik polislerinden takdir toplayan davranış Yaşlı adamı kucaklarında taşıdılar 107 Yüzgede... Karşıdan karşıya geçmek isteyen ve yürümekte zorluk yaşayan vatandaşı trafik polisleri kucaklarında taşıdı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Olay, kervan Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yürümekte zorluk çeken ve halk otobüsüne binerek evine gitmek isteyen 92 yaşındaki yaşlı adam, yaya geçidinde bekleyerek karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu esnada kavşakta görev yapan trafik... Polisleri yaşlı adamın yanına giderek, karşıdan karşıya geçirmek için kucaklarını aldı. Bu sırada sürücüler de trafiği durdurdu. O anları vatandaşlar görüntüleyerek sosyal medyaya yükledi. Kısa sürede viral olan görüntüler sonrasında polislerin davranışı takdir topladı. Güzergan üzerinde denetim yaptıkları esnada yaşlı adamı gördüklerini belirten sivil trafik memuru Hüseyin Akyoğlu. Güzergan üzerinden geçerken vatandaşın birisinin kaldırımda durdurdu gördük. Ekip arkadaşım ile beraber oradaki durumunu fark ettik. Şahsı kucağımıza alarak karşıya geçirdik. Yürüme kabiliyeti biraz zayıftı. Araçlarda tehlike arz ediyordu. Tamamen insani duygusal bir duyguydu ifadelerini kullandı. Sürücüler trafiği durdurdu. Trafik polisi Murat Yanar ise yaşlı adamın kucaklarına ağırlarının ardından sürücülerin duyarlılık göstererek trafiği durdurduğunu söyleyerek, Kavşaktan geçerken vatandaşın yürüme kabiliyetinin zayıf olduğunu görünce hemen yardımına koştu. Trafikteki sürücüler bizi görünce durdular. Bizde vatandaş yaşlı olduğu için diğer arkadaşın ve beraber kucağımıza alarak karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olduk şeklinde konuştuk. Görüntüleri görünce çok duygulandık. Yüzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Komiseri Tevfik Akka ya da sosyal medyada görüntüleri görmesinin ardından duygulandıklarını belirterek, Böyle güzel yürekli arkadaşlarımız ile çalışmamız bizleri sevindiriyor. Onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görüntüyü sosyal medyada görmemizin ardından çok duygulandık. Arkadaşlar aslında polisliğin gerekliliklerinden birisini yaptı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Böyle güzel yürekli insanlarla çalışmaktan gurur duyuyoruz dedi. Hilde A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız ana haber ülkelerimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık 00 40'a kadar da devam edecektir sosyal medyayı salladı arkadaşlara liralık benzin aldım çıkan ses dedi benzin aldığını söyledi sonrasında bakın ne oldu üst üste gelen akaryakıt zamlarından ardından sosyal medyada konuşulan Konuların başında akaryakıt fiyatları geliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da akaryakıta gelen yüksek zamlara tepkilerini kimi zaman eğlenceli videolarla gösteriyor. Son olarak arabası 50 liralık benzin aldığını söyleyen kadının videosu dinleme oldu. Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor. Arabaya 50 liralık benzin aldığını söyledi sonrasında. Üst üste gelen akaryakıt zamlarının ardından sosyal medyada konuşulan konuların başında akaryakıt fiyatları geliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da akaryakıta gelen yüksek zamlara tepkilerini kimi zaman eğlenceli videolarla gösteriyor. Son olarak arabasına 50 liralık benzin aldığını söyleyen kadının videosu gündem oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki artış vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Sosyal medyanın gündeminden de yapılan zamlar düşmüyor. Yapılan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Bir kadın, yaptığı paylaşımla sosyal medyada viral oldu. Sosyal medyayı yıktı. Benzin doldururken verdiği tepkiyle viral oldu. İşte çok konuşulan video, bitti, bitti. Arabadan çıkan sese bakın. Genç kadının arabasının içinden yaptığı paylaşımda arkadaşlar arabaya 50 liralık benzin aldı. Arabadan çıkan sese bakın. Arabayı çalıştırınca nasıl bir ses çıkıyor. Dedikten sonra kahkaha efekti geliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Araçlar suya gönüldü. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0.040 kadar değerli izleyenler. Seçim gecesi neredeydin tepkisi geldi, sarhoştu da bilemem neydi de dedi. Çıkamadım abi ortalığa diyerek o anları bakın böyle anlattı. İnce'nin seçim Gecesi neredeydin tepkisi geldi, sarhoştu da bilmem neydi de dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Diyarbakır'da partilerle toplantı yaptı. CHP'yi sert dile eleştiren İnce, beni partim hançerledi, sandığa oylara sahip çıkmadı çıkamadılar seçim gecesi nerede? neredeydim seçim gecesi arıyorum CHPG merkezini kaldık mı ikinci tıra ne oldu sistem çökmüş sonuç gelmeyince çıkamadım tabi Ortala bu sefer başladılar sarhoşlu da bilmem neydi ifadelerini kullandı İnceden seçim gecesi neredeydin tepkisi sarhoşlu da bilmem neydi de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Diyarbakır'da partililerle toplantı yaptı. CHP'yi sert dille eleştiren İnce, beni partim hançerledi. Sandra, koylara sahip çıkmadı. Çıkmadılar. Sonra da seçim gecesi neredeydi? Neredeydim seçim gecesi? Arıyorum CNP Genel Merkezi'ni kaldırtma ikinci tura. Ne oldu? Sistem çökmüş. Sonuç gelmeyince çıkamadım tabii ortağa. Bu sefer başladılar, hısar boştu da bilmem neydi de ifadelerini kullandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 50 günde 107 miting yaptı. Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini topladı. Millet umutsuzdu, o umutları diriltti. Ama beni partim hançer dedi. Sandığa, oylara sahip çıkmadı, çıkmadılar dedi. CNP'ye Demirtaş Tepkisi Diyarbakır'a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında cezaevinde olan DDP eski iş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili tartışmalara değinen İnce, ''Bana gidiyorsun Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsan bizimle beraber olacaksın'' diyorsun. Ortama göre konuşuyorsun. Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun. İzmir'e gidince Atatürkçü, Konya'da muhafazakar. ''Bana gidiyorsun ne oluyorsun. Böyle siyaset olmaz. İlkili siyasetten yanayız. Biz hakim savcı değiliz. Bu yargı düzenine asla inanmıyorum. Bu mahkeme kararlarına vazgeç saygı duymuyorum. İktidar ne istiyorsa onu yapıyor bu mahkemeler. Bir kişiyi serbest bırakırım demekte de doğru değil. Biz ne tutuklatırız ne serbest bırakırız. Bu bizim görevimiz değil. O mahkemelerin görevi. Bizim görevimiz adil bir yargı düzeni kurmaktır. Memleket partisinin iktidarında bu mahkemelere güven duyacaksınız. Değerli arkadaşlar, biz geldik Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin. Ya dokunulmazlıklarda sen evet oyu vermedin mi? Hangi oyu verdin sen? Muharrem ince ne oyu verdi? Ben hayır verdim. Partimi dinlemedim. Çünkü benim partimi yönetenler o zamanki partimi yanlış yapıyordu. Gittim genel başkana, yanlış yapıyorsun dedim. Dokunulmazlıklara evet deme dedim. Bak dedim. Önce inili hapse atarlar, sonra cilt hapse atarlar. Yapma bunu dedim. DDP ile yan yana görünmek istemiyorum dedim. Verdiğin cevabı söyleyeyim. Türkler doğru söylüyor olamaz mı dedim. Türkler hep yanlış mı? söyler. Türkler doğru söylüyorsa doğru dedim. Yanlış söylüyor. gözlemcik oynadılar bir 4 milyon oyun çöpe attılar bana diyorlar ki ben sahip çıkmadım bunu diyenler aptallardır Cumhurbaşkanı adayı sandığa sahip çıkmaz sandığa Parti sahip çıkar Ben bir tane tek başına bir adamım 200 bin sandık var parti örgüt sahip çıkar 12 bin sandığa gözlemcik koymadılar. Bugün de yine aynı durumda olduğunu düşünüyorum biz memleket partisi olarak tüm sandıklarda örgütlenemedik. Biz daha yeni seçime girme hakkını yine aldık. Ama eminim ki Diyarbakır'da CHP bütün sandıkları koruyamayacaktır. Benim seçimimde koruyamadı çünkü. Konya'da, Kufa'da ve Maraş'ta koruyamadı. Biliyorum, bugün de aynı olduğunu tahmin ediyorum. O kadar iğnelerle hasta hasta mitingler yaptık. Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. 50 günde 107 miting yaptık. Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini topladım. Millet umutsuzluk o umutları diriltti. Ama beni partim hançerledi. Sandığa, koynlara sahip çıkmadı. Çıkmadılar. Sonra da seçim gecesi neredeydi? Neredeydim seçim gecesi? Neredeydik kardeşim? Arıyorum, CNP genel merkezini kaldık mı ikinci kura. Ne oldu? Sistem çökmüş. Bilgi olmayınca sistem çökünce, sandıklardan sonuç gelmeyince ben nasıl çıkacağım meydanım. Çıkamadığım tabi ortalığa, bu sefer başladılar sarhoşlu da bilmem neydi. Savaşa değil, seçime gireceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gezip Parkı olaylarına değindiği konuşması sırasında sarf ettiği sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirten Muharrem İnce, siyasetin bu dilini de değiştirmeliyiz. Siyasi partiler birbirinin rakipleridir, düşmanları değil. Biz seçime gireceğiz arkadaşlar. Savaşa girmeyeceğiz. Biz diğer partilerle savaş yapmayacağız. Yarış yapacağız. Seçim yapacağız dedi. Ehevap. Hey. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber süpültürümüz devam ediyor. Yaklaşık 00.40'a kadar değerli izleyenmiş. Selçuk Bayraktar dikkat çeken Masaj geldi. Yenilmez sanneden dinozorlar bir anda yıkıl, yıkıldı dedi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TRT 4. Genç formuna konuştuğu Enseyi hiç karart, e, karartmaya umutsuz olmaya gerek yok dedi. Baykar Teknoloji Lideri, lideri Selçuk Bayraktar, Uzbekistan'ın tarihi Buhara şehrinde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Dördüncü genç liderler formunda gençlere hitap etti. Bayraktar enseyi hiç karartmaya, umutsuz olmaya gerek yok. O yıkılmaz, yenilmez zannedilen dinozorlar bir anda yıkılır ve siz öne geçersiniz dedi. Haber. Haber. Güncel. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar TDP dördüncü genç liderler forumunda konuştu. Enseyi hiç karartmaya umutsuz olmaya gerekiyor. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar TDT 4. Genç Liderler Korumunda konuştu. Enseyi hiç karartmaya, umutsuz olmaya gerekiyor. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Özbekistan'ın tarihi Buhara şehrinde yapılan Türk devletleri teşkilatı TDT 4. Genç Liderler Korumunda gençlere hitap etti. Bayraktar, enseyi hiç karartmaya, umutsuz olmaya gerekiyor. O yıkılmaz, ''Yenilmez zannedilen dinozorlar bir anda yıkılır ve siz öne geçersiniz'' dedi. TRT miyesi ve gözlemci ülkelerden çok sayıda etkili ve basın mensubunun katıldığı forumda konuşan Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi başlıklı söyleşide Türk Havacılık alanında geçmişten bugüne yapılan çalışmaları anlattı. Bayraktar ayrıca Baykar'ın faaliyetleri ve Türkiye Teknoloji Vakfı'nca yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi'nden bahsetti. Atayurdu Özbekistan'da, Hanevi, ilmi derinliği ve anlamı çok büyük olan bu arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayraktar, Atayuzunda bulunmaktan ve milli teknoloji hamlesinin ilmi ve manevi kaynağımız olan bu topraklardan bu meydandan sunum yapmaktan çok bahtiyarım dedi. İnsansız hava araçları üzerinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Bayraktar, Türkiye'de 2000'lerin başında ilk robotik uçağını geliştirdiklerini, 2007'de ilk milli insansız hava aracının 2009'da Bayraktar'ın prototipini yaptıkların 2014'te ise Bayraktar TB-2 Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdiğini, 2015'te de Roketsan'ın geliştirdiği mühimmatlarla silahlı hale geldiğini söyledi. 2015'te 6 tonluk, dünyada sadece 3 ülkenin yapabildiği akıncının ilk uçuşunu yaptığını, bunun 6 kilogramdan 6 tona giden 20 senelik bir yolculuk olduğunu aktaran Bayraktar, kendilerinin milli ve özgün insansız hava aracı yaptıklarını ifade ediyor. Bayraktar, benim vazifem de teknik ekibi bir orkestra şefi gibi koordine etmek. Kendi bilgimi ve tecrübemi de katıyorum. 13 farklı mühendislik disiplininden oluşan büyük bir ekibimiz var bizim diye konuştu. Nasıl yaptığınız önemli. Bayraktar ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız sorusu var. Hangi ahlakla yaptığınız sorusu. Nasıl yaptığınız ne yaptığınızdan da önemli. Bundan da öte neden yaptığınız sorusu var ki bu en önemli kısmını teşkil ediyor. İşte, neden yaptığınızla birlikte ne yaptığınız bir anlam kazanabiliyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'nin bu alanda teknoloji olarak ilk üç ülke arasına girdiğini, kendi sınıfında dünyada en iyisi denilebilecek Bayraktar TB2'nin bugün sık sık gündeme geldiğini vurgulayan Bayraktar, kendi sınıfında dünyada en iyisi diyebileceğimiz uçakları yapmayı başardık ama tabii yarış devam ediyor. Sürekli gayret etmek gerekiyor şeklinde konuştu. Geliştirdikleri İlhalar'ın Azerbaycan'daki harekata verdiği destek için babası, abiyi ve kendisine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişan'ı tatil edildiğini dile getiren bayrakta bunu bir mühendis olarak hayatında aldığı en büyük onurlardan olduğunu belirtti. O yıkılmaz, yenilmez zannedilen zorlar bir anda yıkılır ve siz öne geçersiniz. Bugün dünyada hızlı bir dönüşümün yaşandığını, İnsanoğlunun eskiden bir yüzyılda biriktirdiği bilgiyi bir haftada biriktirebildiğine dikkati çeken bayraktar. Bu ne demek? Yani siz doğru vizyonak ve doğru misyona sahipseniz, işinizi çok iyi ve doğru bir ahlakla milli ve özgün yaparsanız, geleceğin yarışına hazırlanırsanız, penseyi hiç karartmaya, umutsuz olmaya gerek yok. O yıkılmaz, yenilmez zannedilen dinozorlar bir anda yıkılır ve siz öne geçersiniz dedi. Bayrakta, Baykar'daki tecrübeden esinlenerek, bir çiçekte bahar gelmeyeceğini görüp, bunu toplumsal seferberliğe dönüştürmek için Türkiye Teknoloji Takımı olarak Milli Teknoloji Hamlesi İnesiyatik'in kurduklarını söyleyerek, bu terçelede gençlere bu alanları sevdirmek amacıyla ücretsiz eğitim verdiklerini, bunun yanında dünyanın en büyük etkinliği olan Teknofest festivalini düzenlendiklerini kaydetti. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık 00.40'a kadar devam edecek. Ne uğradıklarını şaşırdılar. Haziran ayında yollar beyaza büründü değerli izleyenler. Ee, yanlış duymadınız neye uğradıklarını şaşırttılar. Haziran ayında yollar adeta beyaza büründü. Meteorolojik en müdürlüğünün uyanlarının ardından Ankara'nın Vala ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçede bazı çaktırı sabahlar su, suyla doldu. Yağış sonrası aniden basan doğru yağışı sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı noktalar adeta beyaza büründü. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Haziran anında yollar beyaza düründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ankara'nın Bala ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçede bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağış sonrası aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı noktalar adeta beyaza düründü. Meteoroloji, Ankara'da gök grüntülü sağanak yağış beklendiğine dair uyarılarda bulunmuştu. Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Yağınlık yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yollar beyaza büründü. Ayrıca kent genelinde yağış sonrası etkisini gösteren dolu nedeniyle de yollar beyaza büründü. Dolu yağışı, ilçede ekili olan tarım arazilerine de zarar verdi. Ayrıca çevre yolundan bala istikametini araçlarıyla ilerleyen sürücülerde zor anlar yaşadı. Sürücüler yol üzerindeki köprü altlarında durup dolu yağışının dinmesini bekledi. Gel, gel. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 00.40'a kadar da devam edecektir. Aynen bastırdı. Hayatı felç etti. Araçlar suya gömüldü. Araçlar suya gömüldü. E, hayat felç etti. Cadde ve sokaklar adeta göre döndü. Ankara'ya benzer olayda. Kırklar kırk karede yaşandı. Aynen yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göre döndü. Aşırı yağış nedeniyle Vatandaşlar zor anlar yaşarken suya gömülen bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Suya gömülen bir araçı vatandaşlar iterek yolun kenarına çekti. Araçlar suya gömüldü. Hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar adeta böle döndü. Kırıkkale'de aniden bastıran yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar adeta böle döndü. Aşırı yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken suya gömülen bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Suya gömülen bir aracı vatandaşlar iterek yolun kenarına çekti. Kırıkkale'de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı alt geçitlerde de büyük oranda su birikintileri oluştu. Suya gömülen aracı iterek yolun kenarına çektiler. Millet bulvarında ise bir araç yolda mahsur kaldı bazı vatandaşlar aracı iterek yolun kenarına çekti. Zabıta müdürlüğü ve trafik ekipleri bir süre millet bunlarını araç trafiğine kapattı. Belediye ekiplerince binajörlerle su birikintileri yoldan tahliye edildi. Öğrenciler stadyum tribününe sığındı. Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar ise sığınacak yer ararken bazıları da yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yahşıhan ilçesinde de etkili olan yağıştan korunmak isteyen öğrenciler de stadyum tribününe sığınarak yağmur altında şarkılar söyledi. İndi ya. At. Ama ver pürkeremiz devam ediyor yaklaşık sıfır. Çatıya çıktığı bir daha gren olmadı. Kahretsin gerçek kameralar kayıtlarına kayıtlarında anlaşılıyorsun. Çatıya çıktığı bir daha gren olmadı. Aşağıda kağıt öğütme kazanlı çalışıyordu ve feci son hayatını kaybetti. Karamanmaras'ta bir fabrikada kardeş olay meydana geldi. 45 yaşındaki işçi ustalarsa arzalan fan makinesini tamir etmek için katuya çıktıktan sonra kendisini bir daha gren olmadı kamerası görüntülerinden arsanın çatının şeffaf kısmının kırılmasıyla artık kağıtların sıcak suyla birlikte öğütüldüğü, kazan düştüğü anlaşıldı. 25 saatlik çalışmanın ardından arsanın cansız belenine ulaşıldı. Çatıya çıktı, bir daha gören olmadı. Aşağıda kağıt ve kazanı çalışıyor oldu. Teşit sordu. Kahramanlar bir fabrikada kahveden bir olay meydana geldi. 45 yaşındaki işçi Mustafa Arslan, arızalanan tam makinesini tamir etmek için çatıya çıktıktan sonra kendisini bir daha gören olmadı. Güvenlik kamerası görüntülerinden Arslan'ın, çatının şeffaf kısmının kırılmasıyla atık taatların sıcak suyla birlikte öğütüldüğü kazana düştüğü anlaşıldı. 25 saatlik çalışmanın ardından Arslan'ın cansız bedelini ulaşıldı. Kahveden olay dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu üzerindeki taat fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre elektrik teknisyeni Mustafa Arslan, arızalanan pan makinesini tamir etmek için çatıya çıktı ancak bir daha kendisini gören olmadı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kahveden gerçek ortaya çıktı. Aradan birkaç saat geçtikten sonra fabrika çalışanları Mustafa Arslan'ı aramaya başlarken, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinde Arslan'ın, çatının şeffaf kısmının kırılması sonucu atık rahatların sıcak suyla birlikte oyutulduğu kazana düştüğü tespit edildi. 25 saatlik çalışmanın ardından cansız bedene ulaşıldı. Bunun üzerine fabrikada üretim durdurulurken, polis ve afada haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, 2 metre derinliğindeki kazandaki Mustafa Arslan'ın cansız bedenini aradı. 25 saatlik çalışma sonunda Arslan'ın cenazesine ulaşıldı. Olay yerine yapılan incelemenin ardından 4 çocuk babası Mustafa Arslan'ın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş adli Tıp Olayla ilgili soruşturma gözüldü. Bu birlikte tarikhaber.com'un haber bölümündenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'un haber bölümündenin sitemizde yer alan reklamları da tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye uyanmak dileğiyle iyi akşamlar deriz.